Fed'in kararı açıklandı, bu kanalın takipçileri zaten bekliyorlardı 25 bas puan ve güvercin olumluca bir açıklama. Eğer Powell bir zırvalık yapmazsa biraz sonraki konuşmasında bu borsalar için olumlu ama aşırı olumlu değil. Çünkü 25 bas puanı artırmasılar daha iyiydi. Bankalar üzerine baskı var, bundan dolayı biraz korku devam edecek ve de işte bu resesyon yaratırma endişeleri devam edecek. Ama plan aslında tıkır tıkır işliyor. Daha evvel pazartesi günü yayınladığım videoda anlattığım plan, hatırlayalım plan neler olacağını öngörüyorduk. 25 bas puanlık bir açıklama gelecek. Ve olumluca, güvercince bir açıklama gelecek. Geldi. Powell bir karışıklık yapmazsa ben bu videoyu çektikten sonra. Yarın Apple'ın raporu geliyor. Apple bilançosu Onda kötü bir sürpriz olmaması gerekiyor. Olmayacağını düşünüyorum. Çok olumlu bir açıklama olmasa da olumsuz bir şey de söylemeyecekler diye düşünüyorum. İkinci adım tamamlamış olacağız. 3 adım da Cuma günü Amerika Jolt raporu. Yani işsizlikle, istihdamla ilgili rapor geliyor. Orada istihdamın biraz bozulduğunu ama çok da resesyon olmadığını göreceğiz. Bugün yine bir istihdam verisi geldi. Bu arada çok iyi rakamlar geldi. Amerika'da resesyon yok, yok, yok. İşte beni takip eder, hep resesyon gelecek diyenler. Lütfen izleme devam etsinler. resesyon yok şu anda ve gelecekte yok. Bence tam tersi, bütün Amerikan CEO'ları tekrar canlanacağız diyorlar. Haftaya çarşamba günü, yanılmıyorsam tüketici fiyatları endeksi geliyor, yani CPI. Perşembe'de PPI geliyor, yani... Üfesi geliyor Amerika'nın. Onlarda da olumsuz sürprizler beklemiyorum. İyi gelecekler. Nisan ayındaki düşüş, Mart ayındaki düşüş kadar radikal olmayacak. Geçen sene çünkü Nisan'daki enflasyon düşüktü zaten. O yüzden baz etkisinden dolayı şimdi düşüş biraz yavaşlayacak. Üretici fiyatları endeksinde daha iyi bir düşüş bekliyorum. Çünkü envanter boşaltmaya çalışıyorlar. Onları da göreceğiz. Bütün bu süreci tamamlayabilirsek arzasız, kavgasız, gürültüsüz Mayıs ayında borsalar yukarı gitmeye devam edecekler. Çok radikal bir yukarıya gidiş henüz beklemiyorum. Çünkü henüz piyasalar, resesyon gelmeyeceğine ikna olmadı. Ona da zamanla ikna olacaklar. Benim tahminim en azından bu yönde. Benim yanıldığımı çok düşünen insan var. Baştan beri öyle düşünüyorlar. Enflasyon düşmeyecek dediler. Resesyon gelecek dediler. Öleceğiz dediler. Şimdilik beklerim gibi gidiyor her şey. FED bugün bu 25 bas puanı söylemeseydi daha iyiydi. Bence gerek yoktu. Zaten çünkü Amerika'da manşet enflasyon 5. Şu anda manşet enflasyonun epey üstünde bir eğer faiz vermeye başladılar. Ki manşet enflasyon düşme yolunda. Ama bu da bize şunu gösteriyor. Muhtemelen yılın ikinci yarısında FED'in faiz kısması mümkün hale gelecek. Çünkü en doğru gidiyor. FED burada aslında kendi biraz bir uzun vadeli bir ne almış oldu? Bir süspansiyon elde etmiş oldu. Eğer ekonomi yavaşlarsa yavaş yavaş istimi bırakabilir faizle. Yani şimdilik gelişmeler olumlu. Zaten bu kanalda genelde doğru tahminlerde bulunuyoruz biliyorsunuz. kalın de kalın. Görüşmek üzere.